Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben deyiz Ömer Tarık'ın Masra, tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Türkiye ve önem öne çıkan gündemleri sizler için paylaşacağız Değerli izleyenler, ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcı olursak. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep haber, Pinterest Tarık Ok haber, TikTok Tarık TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Tumblr Tarık Instagram et Tarık Haber, Twitter Haber, Live, Facebook, 8, YouTube Tar Haber TV ve Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak Bigo da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tar Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Ama haber bültenimiz ilk bültenimizle başlıyor. Değerli Borsada dolar gün 19,47 ile yükselişte, euro 21,57 ile yükselişte, altın 1.270 ile yükselişte ve İstanbul borsası günü 4.485'e gün düşüşte kapattılar. Son dakika habere göre ABD Merkez Bankası Fed faiz kararına açıkları 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Son dakika habere göre ABD Merkez Bankası Fed politika faizini bek. Beklentiler doğrultusunda 25 bas puan arttırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan %5 ila 5 aralığına yükseltti. Son dakika. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. 16 yılın en yüksek seviyesi. 3 Mayıs 2023-21.04 son güncelleme. 3 Mayıs 2023-21.14. Son dakika haberi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 bas puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan %5, %5, 25 aralığını yükseltti. Takip et. Son dakika Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 bas puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan %5, 5 25 aralığını yükseltti. Banka faiz artışlarının sonuna gelinmiş olabileceği sinyali verdi faiz açıklamasında komite gelen bilgilerle para politikasının etkilerini yakından takip edecek ifadeleri yer aldı. Gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifade metinden çıkarıldı. 2022 yılının Mart ayında faiz artırımlarına başlayan FED, son üç toplantıda faiz artış hızını yavaşlatarak 25 erbaz puanlık artışla yola devam etmişti. Mart toplantısı sonrası yayınlanan promeksiyonlar, çoğu FED yetkilisinin artışlara ara vermeden son bir artıştan yana olduğunu göstermişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beş yıl için. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli Ziyaner. Son dakika haberine göre. Son dakika haberine göre Kılıçdaroğlu'na neden FETÖ ortağı dedi Muharrem İnce. Bu benim hakkım diyerek açıkladı. Son dakika haberine göre. Memleket Partisi Genel Başkanı başkan adayı Muharrem İnce kadada bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine Kılıçdaroğlu'na neden FETÖ orta dediğinin sorusuna yan, yanıtlayan İnce, CHP Lisesi'ndeki Sadullah Ergin, İdris Naim Çayım ve Ali Babacan üzerinden açıklamalarda bulunarak, FETÖ Türkiye'yi ele geçirirken yetkili etkili makamlardaki insanlarla işbirliği yaparsanız, ben size FETÖ'nün yeni ortağı derim ifadelerini kullandı. Son dakika Kılıçdaroğlu'na neden feti ortağı dedi. Muharrem İnce bu benim hakkım diyerek açıkladı. 3 Mayıs 2023-2049 son güncelleme 3 Mayıs 2023 21:19 Son dakika haberi. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine Kılıçdaroğlu'na neden FETÖ ortağı dediniz sorusunu yanıtlayan ince CHP listelerindeki Sadullah Erdin, İdris Naim Şahin ve Ali Babacan üzerinden açıklamada bulunarak FETÖ, Türkiye'yi ele geçirirken, yetkili etkili makamlardaki insanlarla işbirliği yaparsanız ben size FETÖ'nün yeni ortağı derim ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika haberi. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'de katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. İnce aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na neden FETÖ ortağı dediniz sorusunu da yanıtladı. Bunu demek hakkım. CHP'nin milletvekili listesindeki Sadullah Hergin üzerinden açıklamalarda bulunan İnce şunları kaydetti. 2010'da referandum olmuş, yargı FETÖ'ye teslim edilmiş. Bütün bunların içinde Sadullah Hergin Adalet Bakanı. Ve bu konu herkes tarafından biliniyor. Bu Saadullah Herkin, yargıyı FETÖ'ye teslim ederken, bu Sadullah Herkin, yaş kararlarıyla önce Atatürkçü subaylar tasfiye edilirken, kumpaslar kurulurken, bu adam işin bir numarasıydı. O ara İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'di. Paranın başında ise Ali Babacan vardı. Bütün bu isimleri milletvekili yapıp dokunulmazlık vereceksiniz. Yani FETÖ, Türkiye'yi ele geçirirken, FETÖ obuyu dağıtırken, yetkili etkili makamlardaki insanlarla işbirliği yaparsanız ben size FETÖ'nün yeni ortağı derim. Bunu demek hakkım. Erdoğan 21 yılda memleketin hiçbir sorununu çözemedi. Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları. Memleketimizin çok ciddi problemleri var. İnsanlarımız gıdaya erişimde sıkıntılar yaşıyor. Sokaklar mülteci dolu. Gençler yurtdışı hayalleri kuruyor. Yabancıya konut satışı devam ediyor. Kiralar yüksek. Erdoğan 21 yılda memleketin hiçbir sorununu çözemedi. Sorunlar katmerlendi. Bu Erdoğan gitmeli. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kahramanmaraş'ta korku. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer, baş, diğer haberimize geçiyoruz değerli ziyaretler. Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta korkulan deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedildi. Son dakika haberine göre. 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremler ardından bölgede sarsıntılar yaşamaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın göksünün içerisinde arka 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde 2 Korkutan deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedildi. Son dakika Kahramanmaraş'ta Korkutan deprem. Çevre illerden de hissedildi. 3 Mayıs 2023 2022 son güncelleme 3 Mayıs 2023 2043 Son dakika haberi. 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgede sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın Göksüm ilçesinde arka arkaya 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde iki korkutan deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedildi. Takip et. Son dakika, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 20.16 sıralarında meydana gelen Korkutan deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklayan Afat, sarsıntının derinliğini ise 7 kilometre olarak bildirdi. Dakikalar sonra bir deprem daha. Kahramanmaraş'ta aynı yerde 6 dakika arayla ikinci bir deprem oldu. Afat, saat 20.22'de meydana gelen ikinci sarsıntının büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 6.8 kilometre olarak duyurdu. Depremlerin ardından vatandaşlar panik yaşarken şu an için olumsuz bir durum bildirilmedi öğrenildi. Kandilli'den açıklama. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 20.16'da olan ilk depremin büyüklüğü 5.1 olarak belirtildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçdaroğlu'na neden FETÖ dedi. Canlı yayında açıkladı. Doğal gaz tesisinde... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre, tansiyon bir anda yükseldi. Kremlin Putin'e suikast girişiminde bulunuldu dedi. Ukrayna'dan yanıt geçtik. Son dakika haberleri uzun sürede devam eden Rusya-Ukrayna savaşı dünyada birçok olumsuzluğa neden olurken Kremlin'de flash bir açıklama geldi. Ukrayna'nın Rusya lideri Putin'i hedef aldığı ve suikast girişiminde bulunduğunu belirten Kremlin'in bu açıklamaların sonrası tansiyon yükseldi. Dünyayı şok eden olayın ardından Ukrayna'nın iki aydığı açıklama geldi. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika tansiyon bir anda yükseldi. Kremlin Putin'e suikast girişiminde bulunuldu. Dedi Ukrayna'dan yanıt gecikmedi. 3 Mayıs 2023-1448 son güncelleme. 3 Mayıs 2023-1908 Son dakika, uzun süredir devam eden Rusya, Ukrayna savaşı dünyada birçok olumsuzluğa neden olurken, Kremlin'den flash bir açıklama geldi. Ukrayna'nın Rusya lideri Putin'i hedef aldığını ve suikast girişiminde bulunduğunu belirten Kremlin'in bu açıklamaları sonrası tansiyon yükseldi. Dünyayı şoke eden olayın ardından Ukrayna'dan iki ayrı açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Takip et. Son dakika haberi, Kremlin'den Putin'i e hedef alan saldırı gerçekleştiği yönünde bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Ukrayna dün gece drone ile yapılan saldırıda Putin'i hedef aldı. Ki drone ile yapılan saldırının önlendiği açıklandı. Kremlin'in yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz ifadesi tansiyonu yükseltti. Son dakika Kremlin'den Putin'e suikast iddiası. İddialar sonrasında açıklama yapan Kremlin, Ukrayna, Kremlin'e drone ile saldırı girişiminde bulundu. Putin hedef alındı, yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz dedi. Saldırının detayları açıklandı. Saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi verilen açıklamada iki İHA, Kremli'ni hedef aldı. Ordu ve özel servislerin radar hat sistemlerini kullanarak zamanında yaptıkları müdahaleler sonucu cihazlar devre dışı bırakıldı, dendi. Putin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Ukrayna sessizliğini bozdu. Tansiyonun yükselmesinin ardından gözler Ukrayna'nın yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin basın sözcüsü Nikiforov konuyla ilgili, kremine yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok ifadelerini kullandı. Olaydan saatler sonra bir açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz diyen Ukraynalı lider, kendi bölgemizde savaşıyoruz. Putin'e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık dedi. Moskova'da İHA uçurmak yasaklandı. İHA'nın aktardığına göre Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in saldırı esnasında Kremlin sarayında bulunmadığını söyledi. Saldırı nedeniyle Putin'in kamuya açık rutin programında da değişiklik yapılmayacağına işaret eden Peskov, Rusya'nın 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kızıl Meydan'daki geçit töreninin gerçekleştirileceğini bildirdi. yandan Moskova Belediye Başkanı Sergei Sovyen'in de yaptığı yazılı açıklamada, Moskova'da bugünden itibaren İHA uçurmanın yasaklandığını bildirdi. Söz konusu kararın, güvenlik birimlerinin çalışmalarının etkilenmemesi için alındığını belirten Sobyanin, şehirde izinsiz İHA kullanımının suç teşkil edeceğinin altını çizdi. Asgari ücret zammı için en düşük oran netleşti. Sırbistan'da dehşet. Yedinci sınıf öğrencisi okulda katliam yaptı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Evine polis baskını. Danışmanı gözaltında. Seçim netleşmiştir, dedi. 12 gün kala son anketi açıkladı. AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması. Anahtar kelimeler. Ana haber bir devam ediyor değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberleri fut fut fut fut Türkiye Futbol Federasyonu resmen açıkladı. Ali Palabayka sezon sonuna kadar maç verilmeyecek. Son dakika beni göre Sporo Süper Lig'de bir. heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklaması gündeme damgasını vurdu. TFF performans yetersizliğineәйle hakem Ali Palabika sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı. Son dakika TFF resmen açıkladı. Ali Palabika sezon sonuna kadar maç verilmeyecek. 3 Mayıs 2023-20.05 son güncelleme, 3 Mayıs 2023 oldu -20 Son dakika haberleri, Sport Otosüper Lig ve 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklaması gündeme damgasını vurdu. DLF, performans yetersizliği nedeniyle hakem Ali Palabika sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı. Takip et. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de son viraja girilirken, plaj gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklaması, spor kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. TLF, son olarak Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Altınordu, bandırma spor maçında görev yapan hakem Ali Palabiyka sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı. İşte TFF'nin açıklaması. Spor Toto 1. Ligin 35. haftasında 30 Nisan 2023 günü oynanan Altınordu, Beyçimento Bandırma Spor Müsabakası'nın hakem yönetimiyle ilgili teknik değerlendirme ve var kayıtları incelemesi sonucunda, müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. PLP Başkanından F. Bahçe ve G. Saray'a gönderme. Ligi sallayacak transfer. E Bahçe'den ayrılıyor, Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demir Hacım fotoğrafını taşıyan gencez kürsüden böyle seslenir. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kitlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmalarına devam ediyor. İmamoğlu Adıyaman Kahta'da yaptığı konuşmada Selahattin Demir Hacım fotoğrafını taşıyan bir gençte dikkat çeken bir diyalog geçirdi. İmamoğlu adaletin Ekrem'in Selahattin Olmaz Adalet Herkesi ifadeyle kullanması üzerine kendisine seslenen vatandaşa Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok diye yanıt verdi. İşte çok konuşulacak o sözüdür. Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan genç kürsüden böyle seslendi. 3 Mayıs 2023 13.50 son güncelleme 3 Mayıs 2023 16.39 Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmalarına devam ediyor. İmamoğlu, Adıyaman Kahta'da yaptığı konuşmada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan bir gençle dikkat çeken bir diyalog yaşadı. İmamoğlu, Adaletin Ekrem'i, Selahattin'e olmaz, adalet herkese, ifadelerini kullanması üzerine kendisine seslenen vatandaşa, Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok diye yanıt verdi. İşte çok konuşulacak o sözler. Takip et. Son dakika haberi, Ekrem İmamoğlu depremde ağır yara alan illerden olan Adıyaman'da düzenlenen mitingde konuşma gerçekleştirdi. Yerel seçimlerle ilgili ilk kez konuşan İmamoğlu, İstanbul ve Ankara'da 2019 seçimleriyle bugünkü oy oranları arasında ölçtükleri farkı açıkladı. Artık zarar veriyorlar. İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar. Başkanlık sistemine geçerken bu döneme şahlanış dönemi dediler. Çıraklık, kalfalık, ustalık, şahlanış dönemi. Allah var, en iyi, en bereketli, en müreffek dönemi çıraklık dönemi. Bugünün ekonomi, adalet bakanlarına bakın. Adalet bakanı kalkıp bir seçimi, onlar kazanırsa darbeci, şöyle kutlayacaklar, kendileri kazanırlarsa milli irade vs. Olmaz. Bu iktidarın bu ülke için yapıp yapabilecekleri bitti. Artık zarar veriyorlar. Somurtan kim varsa yollayın evine. Birinize hafif yan gözle bakan yöneticiyi seçmeyin. Hepinizin gözünün içine bakan, sizi dinleyip anlayan yöneticileri seçin. Bu yönetici kavramı değişecek. Devlet vatandaşına gücünü göstermez. Afete gücünü gösterir. Vatandaşı adaletini, vicdanını, güler yüzünü, şefkatini gösterir. Somurtan kim varsa yollayın evine, yollayın evine, yollayın evine. Tütündeki yasakları kaldıracağız. Tahtaya Adıyaman'a bahar gelecek. Demokrasi tokada attılar, hala akıllanmıyorlar. Seçimlere darbe diyecek kadar akılları gitti. 2019 seçimi anacığımın ak sütü kadar bana helaldir. O seçimi iptal ettiler. Milletçe tam 806 bin oy farklı kocaman demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar. Neymiş? Onlar giderse kaos olurmuş. Sen gidersen huzur gelir bu millete. Gülmeyi unutturdun bize. Sen gideceksin, milletin evine huzur girecek. Yerel seçimler için anket açıklaması. 25 yıldır yönettiğimiz Ankara'yı, İstanbul'u biz devraldık, kaos mu çıktı? Vallahi de billahi de millet huzurlu. Biz ölçüyoruz, Mansur Başkan da ben de o günün en az 10 puan önündeyiz. Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti. İmamoğlu Demirtaş fotoğrafı taşıyan gence böyle seslendi. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Dün söyledim, bugün de söyleyeyim. Adaletin eklemi Selahattin'i olmaz. Adalet herkese, herkese adalet. Bu konuda bizim bu siyasi buluşmamıza her görüşten insan gelebilir. Başımızın üstünde yeri vardır. Bu memleketin bize emaneti bu milletin birliğidir dirliğidir. Tamam biz Selahattin Demirtaş'a selam söylüyoruz. Sorun yok, selamımız ona olsun. Onun adaletini diledik, yeter. Konumuz memleketin seçimi şimdi sen onu o şekilde tutarsan olmaz. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim. Yine söylüyorum. Bize güveneceksin, güveneceksin tabi. Bak sevgili kardeşim Selahattin Demirtaş'a adalet meselesi ile ilgili sözümü söyledim. Şimdi onu öyle tutarsan bana hakaret etmiş olursun. Olmaz, bak bana güvenmiyorsun o zaman. Biz adalet herkes diyoruz. Bana da ona da. Bunu bu şekilde tutarsan olmaz. Olmaz bak bu diyaloğa girersek olmaz bizi. On binlerce insan dinliyor şu anda. Anlatabildim mi? Biz sözümüzü söyledik. Biz bak benim gezi davasında arkadaşım bir yıldır hapiste yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil bütün haksızlığa, adaletsizliğe uğrayanlara adalet istiyoruz biz. Bakın kuralsızlıklara, hukuksuzluklara hep birlikte son vereceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Parti Genel... Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. İletişim Başkanlığı'ndan o iddiaları açıklama geldi. Kasıtlı bir biçimde kırpılarak manipüle edildi dedi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşmasında CHP'li Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri kastederek Bunların bayrağı var mı, bunların ezanı var mı, bunların dini var mı dediği iddiasının doğru olmadığı, olmadığı bildirildi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videonun kasıtlı bir biçimde kırpılarak manipüle edildiği belirtildi. İletişim başkanlığından o iddiaları açıklama kasıtlı bir biçimde kırpılarak manipüle edildi. 3 Mayıs 2023-1932 son güncelleme 3 Mayıs 2023-1934 İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri kastederek, bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? dediği iddiasının doğru olmadığı bildirildi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu paylaştığı videonun kasıtlı bir biçimde kırpılarak manipüle edildiği belirtildi. Takip et. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri kast ederek bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? dediği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu paylaştığı videonun kasıtlı bir biçimde kırpılarak manipüle edildiği tespit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Bilginizi çekebilir. İletişim Başkanlığı o iddiaları yalanladı. İletişim Başkanlığı. Ana haber mültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yani. Jorge Jesus Fenerbahçe taraftarlarına müjde verdi. Enner Valencia'da silah Türkiye Kupası yarı final ilk maçında. Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus sarıl ağacı merak ettiği soruyu cevapladı. Son haftalarda birçok futbolcusu sakatlanan Fenerbahçe ile ligde oynanan Sivasspor maçında ambulansla hastaneye kaldırılan Ender Valencia'nın son durumunu Portekizli çalıştırıcı açıkladı. İşte detaylar. George Jesus Fenerbahçe taraftarlarına müjdeyi verdi. Enner Valencia 3 Mayıs 2023 20:38 son güncelleme 3 Mayıs 2023 20:38 Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivas Spor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin teknik direktörü George Jesus Sarı, lacivertli taraftarların merak ettiği soruyu cevapladı. Son haftalarda birçok futbolcusu sakatlanan Fenerbahçe'de ligde oynanan Sivas Spor maçında ambulansla hastaneye kaldırılan Ender Valencia'nın son durumunu Portekizli çalıştırıcı açıkladı. İşte detaylar. Takip et. Fenerbahçe, Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivas Spor deplasmanına çıktı. Sarı, lacivertlilerin teknik direktörü George Jesus, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivas Spor maçında sakatlanan ve ambulansta hastaneye kaldırılan Enner Valencia'nın son durumunu açıkladı. Tomografisi temiz çıkan ve takımla birlikte İstanbul'a dönen Ekvadorlu golcü için George Jesus'tan açıklama geldi. İşte Portekizli çalıştırıcının sözleri. İşimizi yapmak istiyoruz. Sakatların dönmesi her zaman iyidir. Teknik direktör için daha fazla oksiyon anlamına gelir. Bazı oyuncularımız geri döndü ama 11'de başlamayacaklar. Belki sonradan oynayabilirler. İşimizi yapmak istiyoruz. 5 sakatın iyileşmesi güzel. Valencia lig maçında hazır olacak. İsmail dışında sakat oyuncumuz yok. Ciddi bir durumu yok. 5 gün içinde geri dönecek. Enner Valencia bir sonraki lig maçında hazır olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Görüşme sağlandı. Cesus dedi. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Ailedin, aile, ailenin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başına aldığı ücret tutak uçuklar. Aile dizisiyle ekranına geri dönen ve senar sarikaya başlıyor paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ dizide aslan karakterine hayat veriyor. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Tatlıtuğ'un bölüm başına ne kadar ücret aldı ortaya çıktı. Ailenin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı. 3 Mayıs 2023-16.40 son güncelleme, 3 Mayıs 2023-16.42 Aile dizisi ile ekranlara geri dönen ve Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ dizide aslan karakterine hayat veriyor. Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Tatlıtuğ'un bölüm başına ne kadar ücret aldığı ortaya çıktı. Takip et. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuğu ve yakışıklılığı ile büyük beğeni topluyor. Dizide aslan karakterini hayat veren Tatlıtuğ'un bölüm başına aldığı ücret adeta dudak uçuklattı. Snow Magazine'in haberine göre ünlü isim Ay Yapım imzalı projeden bölüm başına 1 milyon Türk lirası alıyor. Oyunculuk sektöründe daha önce uygulanmayan bir anlaşmaya imza atan Tatlıtuğ 20 bölümlük ücretini peşin aldı. Sektörde konuşulmaya başlanılan anlaşma ile ünlü isim 20 milyon TL'yi peşin almış oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yargını... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Ve resmen açıklandı. Amil takımını çalışmak istiyorum. Stavan Kun'un yerine Süper Toros Lig'de son viraja girilirken heyecanla tüm ile devam ediyor. Lig'de 37 puanlı 11. sırada yer alan Ezra Türkiye Kupası'nda yarı finale bulunan, bulunan Demir Grup Sivas Spor'un Demir Direktörü Rıza Çarınbay, milli Takım için flaş bir açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, a milli Takım Teknik Direktörlüğü olduğunu dile getirdi. Ve resmen açıkladı, milli Takımı çalıştırmak istiyorum. Stefan Kuntz'un yerine, 3 Mayıs 2023-18-16 son güncelleme, 3 Mayıs 2023-18-16. Sport Otosüper Lig'de son viraja girilirken, heyecanda tüm hızıyla devam ediyor. Lig'de 37 puanla 11. sırada yer alan Vezira Türkiye Kupası'nda da yarı finalde bulunan Demir Grup Sivas Spor'un teknik direktörü Rıza Çalınlay, a milli takım için flash bir açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, hedefinin a. milli takım teknik direktörlüğü olduğunu dile getirdi. Takip et. Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bitime çok kısa bir süre kaldı. Ki kulvarda da kupayı hedefleyen takımlar çalışmalarına son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay geleceğine dair flash açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, milli takımın başında görev yapmanın hayali olduğunu bile getirdi. İşte Rıza Çalımbay'ın fanatike yaptığı açıklamalar. milli takımı isterim. Kone'nin açıklamalarını gördüm. Kone'yi ben çok severim. Çok iyi birisiydi hem oyuncu hem de insan olarak. Milli takım çok farklı bir şey. A, milli takımda ne para ne bir şey sorulur. Oraya gidip çalışmak her teknik direktörün en büyük isteği ve arzusudur. Benim de öyle. A, milli takımın her kategorisinde oynadım. Orada antrenörlük de yaptım. Tekrar bir daha gitmek isterim. Oranın her şeyini biliyoruz. Yıllarca kaptanlığını yaptım. Bizim için çok kıymetli bir yer. Olursa tabii ki çok sevinirim. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Stefan Kuntz dönemi bir. Ana haber mülterimiz devam ediyor diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul'da feci anlar yaşandı minibüsün altında kalan kadın için seferber oldular. Kağıthane'de sokak arasında süratli şekilde serilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce yaşlı bir kadın ardından minibüse çarptığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının da yaşandığı olayda vatandaşların minibüsü tutmak için seferber olduğu görüntüsü. İstanbul'da feci anlar. Minibüsün altında kalan kadın için seferber oldular. 3 Mayıs 2023-1137 son güncelleme, 3 Mayıs 2023-1137. Kağıthanede sokak arasında süratli şekilde seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce yaşlı bir kadını ardından minibüse çarptığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda vatandaşların minibüsü tutmak için seferber olduğu görüldü. Takip et. Kağıthane Gürsel Mahallesi üzerinde önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobiliyle ara sokaktan çıkan sürücü Okan yıldızın kullandığı otomobil kontrolden çıkmıştı. Hızlanan otomobil önce kaldırımdaki kadına ardından da park halindeki kapalı kasa minibüse çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında kalan 67 yaşındaki müşerref çaylak minibüsün altında kalmıştı. Görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, ağır yaralanan çaylakı vatandaşların yardımı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkartılmıştı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ok meydanı Profesör Dr. Cemil Taşlıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Otomobil sürücüsü ise tedbir maksatlı hastaneye götürülmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarı yaşandı. Görüntülerde sokak arasında park halinde olan otomobilin sürücüsü aracına biniyor. Araç ardından hızlanarak caddeye çıkıyor. Otomobil o esnada önce yol kenarında kardeşiyle bekleyen kadına ardından da minibüse çarpıyor. Savrulan kadın devrilen minibüsünü altına giriyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor. Cep telefonu görüntülerinde ise çok sayıda vatandaş devrilen minibüsü kaymaması için tutuyor. Vatandaşlar minibüsü tutarken ekipler ise yaralı kadını altından çıkartıyor. Vatandaşların panik yaşadığı görülüyor. Araç hızlı geliyordu o sırada ben yavaş diye bağırdım. Olayla ilgili konuşan minibüsün sahibi Alfa, biz burada duruyorduk çarptıkları araç bizimdi. Karşıda kızımla arabanın üstünde oyun oynuyordum. Üç tane teyze vardı onlar da bizim mahallenin insanları, karşı taraftan araç hızlı geliyordu o sırada ben yavaş diye bağırdım. Herhalde direksiyon hakimiyetini kaybetti, o esnada ben kendimi buraya attım. İki tane teyze kaçarken biri kaçamadı, iki arabanın arasına sıkıştı, araçların altında kaldı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Ambulans ekiplerinin söylediğine göre teyzenin durumu ağırmış, ayakları kırılmış. Şu an hastanede tedavi altında. İlk müdahaleyi biz yaptık, altına yastık koyduk. Daha sonra ambulans geldi, onlar çıkardı. Sürücünün durumu da ağır. Alkol falan yok ama o da burada esnafmış diye duyduk. Pren tutmuyormuş dediler mekanik bir arızadan dolayı olabilir diye düşünüyoruz. Resmi tatile denk geldi hafta içine denk gelseydi daha kalabalık olurdu. Tekstil firmaları var. Çe başında kaldığı için orada sigara içenler oluyor. Buna da şükür hafta içi olsaydı daha fazla yaralı olabilirdi. hacıdan dönüldük dedi. Sürücü serbest bırakıldı. Te yandan polis ekipleri F ile ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından minibüs binç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak emniyet otoparkına götürüldü. Tedavisinin ardından emniyete götürülen sürücü Okan Danyıldız'ın ise ifadesinin alınması ve taksirde yaralama, suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ülkemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu duyurdu. Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti dedi. Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre saat 21.30 itibariyle yurt dışı temsilcilerinde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen toplam sayısı 1 milyon 7.165 ifadeye kullanıldı. Son dakika, Yüksek Seçim Kurulu duyurdu. Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti. 3 Mayıs 2023-2141 son güncelleme, 3 Mayıs 2023-2141. Son dakika haberi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, saat 21.30 itibariyle yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen toplam sayısı 1 milyon 7165 ifadeleri kullanıldı. Takip et. Son dakika, Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada saat 21.30 itibariyle yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen toplam sayısı 1.7.165 denildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bülterimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Kılıç Harun'dan 4 saniyelik video yayınlandı. 9 Kml bu mesajı verdi. En son Deva Partisi lideri Ali Babacan'a kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımına devam ediyor. Bu zamana kadarki en kısa videosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun sadece 9 kelime kullanması dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'dan 4 saniyelik video. 9 kelimeyle bu mesajı verdi. 3 Mayıs 2023-1936 son güncelleme, 3 Mayıs 2023-1936. En son Deva Partisi lideri Ali Babacan'la kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı, adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Bu zamana kadarki en kısa videosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu sadece 9 kelime kullanması dikkat çekti. Takip et. 14 Mayıs yaklaştıkça siyasilerin seçim hazırlıkları daha da hızlandı. Miting yalanları ve televizyon programları kadar sosyal medyada gündem oluşturmak için etkin kullanılmaya başlandı. Sosyal medyayı aktif kullanan liderler arasından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor. Bu zamana kadar çok sayıda başlıkta paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan video paylaşmayı gelenek haline getirdi. Son olarak dün gece saatlerinde Deva Lideri Ali Babacan'ın mutfağında ağırlayan CHP lideri, ekonomiye yönelik gelişmeleri değerlendirmişti. Bu zamana kadarki en kısa videosunu paylaştı. Vartlerini sosyal medyadan duyuran Kılıçdaroğlu, bu akşam saatlerinde paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Şu ana kadarki en kısa video olma özelliği taşıyan paylaşım sadece 4 saniyeden oluşuyor. Toplam 9 kelime kullanan Kılıçdaroğlu, bugün dünden daha fakir sen tek sebebi Erdoğan'dır. İyi akşamlar, dedi. İşte o paylaşım. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. YSK açıkladı. Bir milyonu geçti. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Silahat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta değerli izleyenler. Yarı finalde maç başladı. E, Hatta başlayacak. Evet 20-30'da. Hatta başladı evet. E, maç Sivas, Sivas 4 Eriş Saryum'un oynanıyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor değerli izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarda sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Son dakika haberine göre sabah yakin kalkan Cumhurbaşkanı yardımcılığı kap kapıyor diyerek Millet İttifakı'na yüklendi. Erdoğan yaş çay alım fiyatlarını da açıkladı. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların Türkiye'nin 4, 4 bir yanında seçim devam ediyor. yap meydanlarında günden güne hareketlendi. Seçimlere 11 gün kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslenmek üzere rizeye geldi. Millet İttifakı'na yüklenen Erdoğan, parlamenter sistem diye çıktıkları yolda sabah erken kalkanın Cumhurbaşkanı yardımcılığı yaptığı bir mezap pazarlığına vardılar dedi. Erdoğan açıklamasıyla yeni yaş çay alım fiyatta oldu. Son dakika sabah erken kalkan Cumhurbaşkanı yardımcılığı kapıyor diyerek Millet İttifakı'na yüklendi. Erdoğan yaş çay alın fiyatını açıkladı. 3 Mayıs 2023-16-22 son güncelleme, 3 Mayıs 2023 17:01. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı adayları Türkiye'nin dört bir yanında seçim mitinglerine devam ediyor. Miting meydanları da günden güne hareketlendi. Seçimlere 11 gün kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslenmek üzere rizeye geldi. Millet İttifakı'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamenter sistem diye çıktıkları yolda, sabah erken kalkanın Cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar, dedi. Erdoğan'ın açıklamasıyla yeni yaş çay alın fiyatı da belli oldu. Takip et. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Konuşmasında Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesajları dikkat çekti koalisyon ortakları Rize'de çay konusunda atıp tutmuşlar. Unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşlerim Bay Bay Kemal'in ve Avanesi'nin palavralarına asla prim vermez diyen Erdoğan yeni yaş çay fiyatını duyurdu. 14 Mayıs'ın müjdesidir. Erdoğan'ın mitingdeki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle. Bugüne kadar Rizende böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. 14 Mayıs'ın müjdesidir. 14 Mayıs'ta inşallah bir başka müjdeyi rüzgarden alacağız. Terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimize yönelik kalleş saldırılarını beraberce püskürttük. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk. Havalimanından yollara nis yatırımı ülkemizde son 21 yılda beraberce kazandırdık. Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığı güçle yetigen bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Şimdi çok daha büyük atılımların eşindeyiz. 14 Mayıs inşallah Türkiye yüzyılının başlangıç noktası olacaktır. Sabah erken kalkan Cumhurbaşkanı yardımcılığı kapıyor. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Dürüst, samimi olduk, yapmayacağımız bir şey söylemedik. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat iş işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Son günlerde tekrar arzı endam ettiler. Birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda sabah erken kalkanın Cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. 14 Mayıs'a kadar 15, 20 Cumhurbaşkanı yardımcısı bulacaklar. 5 kişiydiler, 7 oldular, 9 A hatta 11 E çıktılar. Kaç olduğunu saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Bu gidişte 14 Mayıs'a kadar 15, 20 Cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Sağ sola makam dağıtmaktan, kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Yaş çay alim fiyatı belli oldu. Koalisyon ortakları Rize'de çay konusunda atıp tutmuşlar. Unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşlerim Bay Bay Kemal'in ve Avanes'in palavralarına asla prim vermez. Yaş çay alın fiyatını paylaşmak istiyorum. Bu yıl için yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alın fiyatını kilo başına %64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemlerdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. LGBT gibi sapkın yapıların ne için kendisine oy sorun. Bay Bay Kemal, LGBT'ci olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi LGBT'ci. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Aldığım resmi rakama göre rize 80 bin kişiyle burada. Doğalgaz açıklaması. Ortada gazmaz yok dedikleri Karadeniz gazımızı ülkemize rekor bir sürede getirdik. Bir yıl boyu doğal gaz ücretsiz olarak benim vatandaşıma dağıtımı devam edecek. İlk ay dahi dahil konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık. Ayrıca bir yıl boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Gabarda petrol bulduk. Şimdi bir adım daha atıyoruz. Bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirle aile ve gençliğe bankamızdan kredi vereceğiz. Mesela ev hanımlarımızın firmlerinin 3'te birini buradan ödeyerek emekli edip kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız. Rizeli gencimiz evlenmek istediğinde 2 yıl geri faizsiz 150 bin TL'lik kredisini alıp düğününü yapacak. CHP ve İYİ Parti adamlarını otele gönderip IMF ile görüşüyor. O altırdı masadakilerden ikisi benim yanımdaydı, bizim çıraklardı. IMF ile ilişkimizi kestik. CHP ve İyi Parti adamlarını otel'e gönderip IMF ile görüşmeler yapıyorlar. Neymiş? IMF'den borç alalım. Bitti o iş, bizim öyle bir derdimiz yok. O zaman merkez bankasındaki döviz rezervimiz 27.5 milyar dolardı, şimdi 122 milyar dolar. Adamların bayrağı, vatanı, ezanı yok. Bu kandildekiler vatansız, imansız, ezansız, kuransız. Bunlarla beraber yürüyen CHP, İyi Parti, HDP ve diğer yabcıklar. İşte bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz? İlginizi çekebilir. Bütün Türkiye duysun diyerek açıkladı. Ukrayna Putin ama ver hiçbir devam ediyor değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Konya'da katliam gibi kaza meydana geldi. Ticari araç ile otomobil çarpıştı. 5 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana geldi. Ticari araç ile otomobilin çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Konya'da katliam gibi kaza. Ticari araç ile otomobil çarpıştı. 5 kişi hayatını kaybetti. 3 Mayıs 2023 17.34 son güncelleme. 3 Mayıs 2023 17.42. Korkunç kaza Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana geldi. Ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Takip et. İbrahim Baştürk idaresindeki hafif ticari araç, Paşa Mahallesi 8'li ayrası yolunda karşı yönden gelen Ergün Ata Yönetim'indeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ergün Ata ile otomobildeki Hatice Ata, Naciye Öğür, Bekir Öğür ve ticari araçta bulunan sürücünün dedesi İbrahim Başdürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü İbrahim Başdürk ile Hayri Ata, ambulansta Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Amil takım için olay yaratan iddia geldi. Taban Kunz dönemi bitti. Yeni hoca Avcı oldu. Burak Yılmaz detaylı ortaya çıktı. Son dakika haberine göre Amil futbol takımımız için flash gelişmeye yaşanmaya devam ediyor. Euro 2024 elmeli D grubu ilk maçına konuk oldu. Ermenistan 2-1 mağlup eden ancak ikinci karşılaşmaya ağırladığı Kırvatistan 2 sır gerilen Ay Yıldızlar için flaş bir idda ortaya atıldı. A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kunz döneminin sona erdiği ve yeni teknik yeni teknik çalıştırıcının belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar. Son dakika A Milli Takım için olay yaratan iddia. Stefan Kunz dönemi bitti. Yeni hoca Abdullah Avcı oldu. Burak Yılmaz detayı. 3 Mayıs 2023 21:11 son güncelleme, 3 Mayıs 2023 21:11 Son dakika haberleri, a milli futbol takımımız için flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Euro 2024 elemeleri de grubu ilk maçında konuk olduğu Ermenistan'a 2, bir mağlup eden ancak ikinci karşılaşmada ağırladığı Hırvatistan'a 2, 0 yenilen ayı yıldızlılar için flash bir iddia ortaya atıldı. A-Milliği takımda teknik direktör Stefan kunz döneminin sona erdiği ve yeni teknik çalıştırıcının belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri Euro 2024 elemeleri D grubunda yer alan aminli takımımız için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gruptaki ilk iki maçından bir galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan kırmızı, Beyazlılarda teknik direktör Stefan Kunz'un geleceği spor kamuoyunda tartışılmaya başlamıştı. Gruptaki ilk iki maç. Ermenistan deplasmanında 1-0'dan geri dönüp 2-1 kazanan A milli takımımız Hırvatistan'a karşı ise 2-0'lık mağlubiyette sahadan ayrılmıştı. Bu karşılaşmalar sonrasında Stefan Kuntz'un oynattığı futbol tartışmalara neden olmuştu. Kuntz dönemi sona erdi iddiası. Son dönemde çokça konuşulan Alman çalıştırıcı için flash bir iddia gündeme geldi. Ajan sporun haberine göre A milli takımda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Yeni hoca Abdullah Avcı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlük görevi için Abdullah Havcı ile anlaşmaya vardı ve tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Burak Yılmaz ile Egemen Korkmaz'ın yer alacağı kaydedildi. Resmi açıklamanın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kısa süre içerisinde yapılacağı ifade edildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve resmen açıklı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. İhbar tek kişi kendisi çıktı. Şifreyi görüp eline yazmış film gibi ama gerçek. Beyoğlu'ndaki iş yerinde adeta film gibi hırslık meydana geldi. Hırslık ihbar üzerine yapılan çalışmalarda ihbarı yapanın dükkanı soyan ve orada çalışan kişi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli çalıs 118 bin lira ile elektronik eşyalara beraber Beyoğlu Alsayış Büro Amiri Polisler tarafından yakalandı şahsın işleri yetkilisine alarmı kesmesi gerektiğini söyleyip alarm şifresini aldı ortaya çıkarken polis eşliğinde kasa açıldığında da şifreyi görüp eline yazdığı belirlenmiş. İhbar ettiği kişi kendisi çıktı. Şifreyi görüp eline yazmış. Film gibi ama gerçek. 3 Mayıs 2023 17 19 son güncelleme. 3 Mayıs 2023 17 19 <gülüyor> Beyoğlu'ndaki iş yerinde adeta film gibi bir hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, ihbarı yapanın dükkanı soyan ve orada çalışan kişi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs, 118 bin lira ve elektronik eşyalarla beraber Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Şahsın, iş yeri yetkilisine alarmı kesmesi gerektiğini söyleyip alarm şifresini aldığı ortaya çıkarken, polis eşliğinde kasa açıldığında da şifreyi görüp eline yazdığı belirlendi. Takip et. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı 1 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında Piale Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yeri yetkilisi Seki isimli şahısla görüştü. İş yeri yetkilisi Seki ifadesinde aynı iş yerinde çalıştığı, eflinin kendisini saat 02.00'de arayarak iş yerinin kapısının açık, alarm sisteminin aktif olduğunu söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin ihbarı yapan ve E'nin olduğunu tespit etti. 118 binası lira, tablet, dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çalmış. Aynı günün sabahında mesai saatinde dükkana gelen ve E'nin kapının açık olduğunu ve kasadan paraların çalındığını görmesi üzerine ise T'ye tekrar haber verdiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, iş yerinin kapısını çeşitli aparatlarla açan hırsızın alarm sisteminin devreye girmesi sonucu olay yerinden kaçtığını tespit etti. Saat 04.30 sıralarında tekrar iş yerine gelen şahsın 118.000 lira, tablet, dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çaldığı saplandı. Şifreyi görüp eline yazmış. Hırsızlığı planladı. ilk hırsızlık girişiminin ardından yanında getirdiği yedek kıyafetle elbiselerini değiştirdiği belirlenen ve E, NİN gelip polise ihbarda bulunduğu belirlendi. Polis gelmeden arayıp durumu bildirdiği tespit edilen ve E, NİN yetkilisine polisin çalışma yaptığını, alarmı kesmesi gerektiğini söyleyerek alarm şifresini aldığı ortaya çıktı. Çalışanların gelmesinin ardından polis eşliğinde kasa açıldığı sırada ve E, şifreyi görüp eline yazdığı belirlendi. Ve E, ikinci kez dükkana geldiği ve kasayı soyduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve etnin iddiaları kabul ettiği öğrenirken, iş yerinden çaldığı 118 bin lira ve elektronik eşya evinin bulunduğu sitenin bahçesinde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen beye, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA ilginizi çekebilir. yıl bu olayı konuşuyor. 2 Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre kulübü ayrılıp ülkesine dönmek istiyor şeklinde açıkladı Emre Çolak Inter'e resmen veda. Alt seri atlayabısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve Deportivo, Hatayspor, Başakşehir, Göztepe gibi birçok kulüpte forma giymesinin ardından İspanya 3. lig ekiplerinden Inter'e transfer olan Emre Çolak takımdan resmen ayrıldı. İşte detaylar. Son dakika kulübü ayrılığı ülkesine dönmek istiyor şeklinde açıkladı. Emre Çolak İntercihte'ye resmen veda etti. 3 Mayıs 2023-14.55 son güncelleme. 3 Mayıs 2023-14.55 Galatasaray altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve Deportivo, Hatay Spor, Başakşehir, Göztepe gibi birçok kulüpte forma giymesinin ardından İspanya 3. Lig ekiplerinden İntercihte transfer olan Emre Çolak takımdan resmen ayrıldı. İşte detaylar. Takip et. Emre Çolak. Türkiye. Yaş 32 pozisyon orta saha. Oynadığı takım Göztepe. Tüm istatistikler için tıklayın. Türkiye'de son olarak TLF 1. Lig ekibi Göztepe'de top koşturan ve burada ayrılmasının ardından sürpriz bir şekilde İspanya 3. Lig ekiplerinden intercikte transfer olan 31 yaşındaki Emre Çolak burada beklentilerin hayli uzağında kalmıştı. Tecrübeli futbolcu yeni takımında çıktığı maçlarda gol ya da asist katkısı yapma başarısı gösteremezken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktım. Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailenin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizde zaman geçirin, ifadelerini kullanmıştı. 24 saat sonra vazgeçmişti. Emre Çolak, bu kararı açıklamasının ertesi günü ise yeni bir paylaşım yaparak, ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'e olan bağlılığın devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım, ifade etmişti. Bu kez resmen açıklandı. İspanyol ekibi Intercity'nin resmi hesabından bugün yaptığı açıklamada ise Emre Çolak ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, CF Intercity, kişisel sebeplerden dolayı ülkesine dönmek isteyen Emre Çolak ile ayrılma konusunda anlaşmaya vardı. Formamızı giydiğiniz haftalarda gösterdiğiniz çaba için kulüp olarak teşekkür eder, kişisel ve profesyonel düzeyde iyi şanslar dileriz, ifadeleri kullanıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. yürek yakan olay yaşandı. Boğazda oyuncak top kaçan 10 aylık Eda Nur yaşamını yitirdi. Çorum'da yürek yakan bir olay meydana geldi. Oğuzlar ilçesinde boğazdan misket büyüklüğünde oyuncak plastik top kaçan 10 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Yürek yakan olay. Boğazına oyuncak top kaçan 10 aylık Eda Nur yaşamını yitirdi. 3 Mayıs 2023-1939 son güncelleme 3 Mayıs 2023-1939 Çorum'da yürek yakan bir olay meydana geldi. Oğuzlar ilçesinde boğazına misket büyüklüğünde oyuncak plastik top kaçan 10 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Takip et. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde boğazına misket büyüklüğünde oyuncak top kaçan bebek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 10 aylık bebekleri Eda'nın rahatsızlandığını fark eden sefardari kasap çifti, bebeği Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gerçek hastanede ortaya çıktı. Hastanede yapılan kontrolde, boğazına misket büyüklüğünde oyuncak plastik top kaçan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Kadıköy'deki istek şarkı cinayeti kameralar yansıtı. Görüntüle ortaya çıktı. İstediğimi çallan diye bağırıp sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ı bıçaklamış. Kadıköy'deki istek şarkı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Rıddım'da müzik çalarak şarkı söyleyen sokak müzisyeni Cihan Aymaz bir anda benim istediğim şarkıyı çallan diye bağıran Mehmet Çaymaz'ın saldırısına uğratı. Göğsünden bıçaklanan Aymaz, kanlar içinde denize düştü. Sokak müzisyeni Aymaz tüm müdahale rağmen hayatını kaybederken cinayet alma ait korkunç görüntüler ortaya çıktı. Kadıköy'deki istek şarkı cinayeti kamerada. Görüntüler ortaya çıktı. İstediğimi çarlan diye bağırıp sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ı bıçaklamış. 3 Mayıs 2023-16-22 son güncelleme. 3 Mayıs 2023 16:33. Kadıköy'deki istek şarkı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Rıhtımda müzik çalarak şarkı söyleyen sokak müzisyeni Cihan Aymaz, bir anda benim istediğim şarkıyı lan" diye bağıran Mehmet Çaymaz'ın saldırısına uğradı. Göğsünden bıçaklanan Aymaz, kanlar içinde denize düştü. Sokak müzisyeni Aymaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken cinayet anına ait korkunç görüntüler ortaya çıktı. Takip et. Kadıköy'deki kan donduran cinayet dün saat 19.00 sıralarında rıhtımda meydana geldi. 30 yaşındaki sokak müzisyeni Cihan Aymaz, müzik çalıp şarkı söylerken Mehmet Çaymaz'ın saldırısına uğradı. Alkollü olduğu iddia edilen Çaymaz, benim istediğim şarkıyı çarlan diye bağırarak Aymaz'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde denize düşen Aymaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'yi kahreden olayla ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı. Benim istediğim şarkıyı çarlan, Korkunç olayla ilgili görgü tanığı olarak emniyete götürülen Cihan Aymaz'ın arkadaşı Muhammed Maol'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Maol'un ifadesinde Cihan, benim yaklaşık olarak 6-7 aydır arkadaşımdır. Saat 16.00 sıralarında iskeleye gittim. Cihan yine hoparlörünü kurdu ve hoparlörden müzik çalarak kendisi de şarkı söylüyordu. Saat 19.00 sıralarında olaydan dolayı adını öğrendiğim Mehmet Çaymaz isimli şahıs elinde içki şişesiyle oraya geldi. Elindeki içki şişesini yere bıraktı. Orada alkollü bir şekilde etraftaki insanları rahatsız etti. Sonra rahatsız olunca oradan dağıldılar. Sonra Mehmet isimli bu şahıs Cihan'ın yanına giderek ''Benim istediğim şarkıyı çarlan'' diye bağırdı, dediği öğrenildi. Denize elinde çakıyla atladı. Muhammed Maol'un ifadesinin devamında Cihan da kendisine ''Tamam çalarım. Ama sakin ol. Bağırma insanlar rahatsız oluyor.'' dedi. Ancak Mehmet isimli bu şahıs daha çok sinirlendi. Birden belinden siyah renkli bir çakı çıkardı. Çakıyı düğmeye basarak açtı. Sonra Cihan'a küfür etti. Benim dediğimi yapacaksın. Benim dediğim şarkıyı çalacaksın dedi. Bir anda Cihan'ın üstüne yürüdü. Cihan kendisine bir karşılık veremedi. Mehmet direkt olarak Cihan'ın göğsüne doğru bıçağı bir kere sapladı. Cihan'ın göğsünden kan akmaya başladı ve Cihan denizin kenarında olduğu için şahsın bıçaklaması ve iteklemesiyle denize düştü. Ardından Mehmet Caymaz da denizi elinde çakıyla atladı. Cihan'ı denizin kıyısına sahile doğru kendisi çekti. Denizdeyken Cihan'ı tekrar vurmadı. Cihan denizdeyken kendindeydi. Cihan denizdeyken kendindeydi. Çırpınıyordu. Cihan'ın elinden tuttuk ve denizden çekerek kaldırma yatırdık. Mehmet denizden çıkmadı. Orada kaldı. Bekledi. Biz hemen polisi ve ambulansı aradık. Denizin kenarına çıkardığımızda cihan bayıldı. Bir süre sonra polis geldi. Sonra ambulans geldi. Ambulans hemen cihanı alıp hastaneye götürdü. Deniz polisleri geldi. Mehmet isimli şahsı polisler denizden çıkardılar. Çıktığında elinde çakı yoktu dediği kaydedildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Şüpheli Mehmet Çaymaz Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi. Toprağa verildi. Sokak müzisyeni 30 yaşındaki Cihan Aymaz son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kadıköy'de istek şarkı tartışmasında öldürülen Cihan Aymaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kayıştağı Merkez Camii'ne getirildi. Aymaz için burada cenaze töreni düzenlendi. Baba Hayrettin Aymaz tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Aymaz, başı büyük mezarlığında toprağa verildi. Cinayet anı güvenlik kamerasında. Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlginizi çekebilir. Gardırobu ak Haberimizle birlikte tarikhaber.com haber.com haber bölütenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com haberdeyiz. yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzunlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar. Deyiz. Hoşçakalın.